olarak hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoşgeldiniz hepiniz. Evet arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, bugün yeni bir seriye başlayacağım. Geçenki seri Ghost Stars hakkında artık e, güncellemeleri hani, bahsediyorduk. Üzerinde duruyorduk ve sizden 10 like istiyordum bir sonraki videonun devamı için. O video muhtemelen yarın gelecek çünkü yarın BrowTall yani yayınlanıyor diye biliyorum saat 11 gibi. O yarın gelecek ondan şüpheniz olmasın. Ve ben düşündüm bir tek BrowStars'a bu iş olmaz dedim. Ve Clash Royale diye bir oyun vardı biliyorsunuz o da Supercell'e bağlı bir oyun. Artık onun da güncellemelerini yayınlayacağım artık onu da oynayacağız. Aslında güncellemenin bitmesine yani yenilenmesi son 10 gün kaldı diye biliyorum. Ben neden böyle gün yaptım derseniz daha dün aklıma geldi arkadaşlar. O yüzden Shreyl'in 12. 12. PES güncellemesi onlarda da PES var ancak onlarda parayla satın alıyorsunuz bildiğiniz gibi. Bir tek Brawl da sanırım taşla satın alıyoruz. Evet arkadaşlar o yayınlanmıştı ancak hala orada bir kart vardı. Yani kısacası oranın güncellemesi şimdi yorumlayacağım. 10 gün sonra dediğim gibi yeni bir Clash Royale güncellemesi bekliyoruz. Ee, onu da yayınlayacağım. Yani artık Roastars'la Clash Royale 1 olacak arkadaşlar. Yani Artık ikisini de yayınlayacağım. İkisine de bakabileceksiniz. Yani kanalımı takip etmediyseniz, abone olmadıysanız Abone olup takip ederseniz yani bildirimleri açar ve Videoya like atarsanız sevinirim. Bu serinin bir sonraki videosu için de yani Crash Royale güncellemelerinin bir sonraki videosu için de Yine 10 like istiyorum arkadaşlar yani 10 like fazla değil Atarsız diye bekliyorum çünkü hep atıyordunuz Onun için de çok teşekkür ederim ee, Diyecek başka sözüm yok Hadi Clash Royale güncellememize başlayalım ve anlasın. Evet arkadaşlar ilk olarak Clash ile e neden gelmedi bilmiyorum. 10 gün sonra gelecekmiş. Ee, yeni bir karakter geliyor oraya da 10 gün sonra. Şimdi size onu tanışacağım. İsmi senebiliriz. İstiklet ecdanaha pardon arkadaşlar. Ee, çift ateş ediyor. Yani nasıl desem içle iki ecdanayı yolluyorlar. E, ateş ediyor düşmana iki yani 2 kafası olduğu için iki ateş ediyor tabi ayrı ejderhalar yani iki tane ejderha var e, kaç iksirli olduğunu filan e, hatırlamıyorum ve bilmiyorum. Yani o söylenmedi arkadaşlar. Ama oyuna o tarz bir savaşçı gelecek. Ancak her şeyden önce size bir şey söylemek istiyorum. Bugün güncellemenin konusu yani başlığı NASA'nın Brawl ki şu anki başlık Brawl Pass'taki başlık NASA Taran'ın çarşısıysa Bu da Prensin rüyasıymış arkadaşlar. Neden böyle koyduklarını tabii ki bilmiyorum. Ama ismi bu. E, gayet güzel bir güncelleme arkadaşlar. Ben de dün yeni oyuna başladım yeniden. Ve sevdim arkadaşlar. Dediğim gibi böyle videosunu yapacağım zaten. Yani böyle 12. E, peslerinin ismi. E, Prens. Prensin rüyası. Yeni karakter dediğim gibi e, iskelet ecderha. Güncellemi konusunda oyuna yeni bir mod geldi. Bu tabi ki çok güzel bir haber. Hep savaşıyordunuz işte kazanmaya çalışıyordunuz yeni bir mod geldi ismi parti modu birkaç şeylerden oluşuyor mesela e, özellikleri var ani ölüm işte çift e, kraliyet gibi arkadaşlar bunları çok takmanıza gerek yok neden takmanıza gerek yok bunları tabii ki Clash Royale, adlı, e, Clash Royale oynadığım adlı video çekmeyi düşünüyorum işte hani zaten az önce de dediğim gibi o videoda bunları tanıtacağım yani sırf oyun için değil tanıtma da yapacağım. Yani bu yüzden bunları fazla düşünmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani tek bilmeniz gereken şey ee, bu. Yani yeni bir mod geldi. Ben cidden denedim. Süper. Baya güzel olmuş. Ani ölüm modu işte çift kraliyet miydi neydi. Hani 4 kişi var arkadaşlar oyunda. Ortak yönetiyorsunuz. Cidden bayıldım. O yüzden zaten dün başladım. Bu güncelleme haberini aldım ve beğendim. Oynamaya da devam ediyorum şu an. Tabii ki düşük kupayım. Ee, ama çok güzel. Yani değişmiş oyun. Çok sevdim. Ee, yani parti modu geliyor arkadaşlar. O konuda sıkıntı olmasın. Ve arkadaşlar cidden eğer siz oyunu bıraktıysanız kalıcı olarak başlamanızı cidden tavsiye ederim. Süper olmuş. Yeni güncellemeyle beraber. Ben beğendim yani Browstar'dan sıkılıyordum. Artık ondan sıkıldığımda Clash ile Royale, Clash Royale'den sıkıldığımda Starsa geri geçiyorum. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben bayağı beğendim yeni modu. Ee, sonraki modlarımızı arkadaşlar. Arkadaşlar şu an yanda da gördüğünüz gibi oyunun pesi de bayağı bir güzel oldu. Yani Prensin Rüyası e, konseptine tam uydu. Ee, mesela birkaç şey var. Zaten şu an yanda fotoğrafları var. Hani ben isimli, isimlerini söylemesem bile görebiliyorsunuz. İşte birkaç görünüm alabiliyorsunuz. Ee, kartlarla ilgili sanırım o konuda. Sonra 29. muydu 30. muydu tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Orada da e, Prens ile ilgili bir etiket alıyorsunuz. Hani e, nasıl desem etiket alıyorsunuz derken arkadaşlar cifli bir etiket. Ben tabii ki öyle işlerle ilgilenmiyorum arkadaşlar. Çünkü oyunda satın alma gerekiyor. Bu kötü olmuş. Keşke Brawl gibi taş olsaydı. Bu arada arkadaşlar e, Bu etiketleri yani işte rozetleri Orada da rozet diye geçiyor sanırım. E, Oyun içinde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu zaten çoğunuz biliyordur. Ben şu yüzden bunu dedim. Brawl Stars arkadaşlar böyle bir şey gelmedi. Yarın Brawl Talk yayınlanacak işte. Bakacağız bakalım orada ne olacak. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Sırada ee, Clash Royale'de de arkadaşlar tıpkı Brawl Stars'da olduğu gibi denge değişiklikleri var. Şimdi o denge değişikliklerini anlatacağım size. Denge değişikliklerimiz var. Bu Sonuncu olacak arkadaşlar. Yani sonra yok daha fazla güncelleme. Denge değişikliği yerinde arkadaşlar zaten biliyorsunuz ee, Pess'in yani güncellemenin konusu Prens'in rüyası başlığındaydı beklediğimiz gibi prensin e, gücü arttırılmış kaç oranında ne oranında dersiniz arkadaşlar ona verebileceğim cevap e, saldırı puanı yüzde üç arttırılmış gayet düşük ama güzel bir güncel yani şey e, denge değişikliği arkadaşlar zaten bunu bekliyorduk brosarsa değil ama Clash Royale'de güncelleme konusunun olduğu karakter Mutlaka yani bir buff yiyordu Güçlendiriliyordu Onun dışında arkadaşlar Saldırı iksiri vardı arkadaşlar ee, Onun da e, Saldırıya verdiği güç %35'ti arkadaşlar %50'ye çıkartılmış Ancak bir tane de nerf yemiş O da arkadaşlar e, Artık e, Saldırıya verilen zaman Hani şimdi iksiri atıyorsunuz ya bir süre sonra o iksir kayboluyor. İşte o süre zarfı kısaltılmış arkadaşlar. Bu da bir nörftür. Ee, başka yan var derseniz arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Kraliyet kutusu var arkadaşlar. Onun da saldırı oranı yani saldırı hasarı %10 düşürülmüş. Bu da bir nörftür. Öbür nörfümüz de arkadaşlar. Bomba kulesinin e, süresi var biliyorsunuz arkadaşlar. 35 saniyeydi. 25'e düşürülmüş. Bu da bir nerf yani 2'ye 3 sanırım arkadaşlar 2 tane buff 3 tane nerf var sanırım İyi bir oran değil güncellemeye göre Neyse arkadaşlar Royal'in güncellemesi buydu Bir sonraki güncelleme Yani Clash Royale ile alakalı Güncelleme videosu için Sadece 10 like istiyorum Yani atarsanız arkadaşlar yani Bir sonraki videoyu garanti etmek için Güncelleme konusunda 10 like 10 like'dan fazlasını istemiyorum yani atarsanız da tabii ki mutlu olurum Onun için arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve en önemlisi Videoyu tam izlemeyi unutmazsanız sevinirim Son zamanlarda izlenme oranım çoğalmaya başladı çok teşekkür ediyorum Hani tıklanma değil izlenme süresi Onun için çok teşekkür ediyorum Evet arkadaşlar bir sonraki Bu seri için konuşuyorum bir sonraki Clash Royale güncellemesi videosunda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın arkadaşlar sallıcakla kalın